Merhaba sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar 9-15 Kasım haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz sevgili balıklar güneş akrep burcunda ilerliyor dokuzuncu evinizi aydınlatıyor ve bu hafta sonu yine akrep burcunda yeni ay doğacak yeni ay öncesinde haftanın genelinde ayın ışığı küçülen fazla aslan başak terazi burçlarında ilerlerken ay hafta genelinde Günlük hayatımızdaki meşguliyetler öne çıkabilir. Biraz hani eşimizle ilgili konular, evliliğimizle ilgili belki bazı duygusal sorunlarla uğraşabiliriz. Meşgul olduğumuz bir hafta. Biraz böyle kenarda, köşede kalmış, hani bitirilmesi gereken, tamamlanması gereken işler de öne çıkabilir. Bunlar parasal konular olabilir, hesap işleri olabilir, ödenecek faturalar olabilir, banka işleri olabilir. Meşgul olduğumuz bir haftadayız. Bu hafta Merkür 11 Kasım'dan itibaren Akrep Burcu'na geçecek. Bir aralığa kadar Merkür Akrep Burcu'nda olacak. Zihnimiz en azından biraz daha özgürleşiyor, biraz daha netleşiyor. Biraz daha hem zaman zaman hani daha yaratıcıyız. E, büyük pencereye odaklı büyük resmi görebiliriz büyük hedeflerimize odaklanabiliriz. Her türlü akademik konuda, hukuksal konuda daha rahat adımlar atabileceğimiz, bilgi paylaşımlarının hızlanabileceği, ertelenmiş bazı seyahatlerimiz veya eğitimlerimiz varsa bunlarla ilgili konuları da artık Merkürle beraber 11 Kasım'dan beraber sonra daha rahat ele alabiliriz bu hafta. Ve bu hafta yine çok önemli bir gezegen değişimimiz var. Mars biliyorsunuz 10 Eylül'den bu yana Koç burcunda geriliyor. 14 kasımda retro bitecek artık. Evet, retro bitiyor. Mars koç burcunda ileri harekete dönecek ve 6 Ocak'a kadar da ilerleyecek. Evet, yine para evinizde bir Mars var. Mars burada parasal anlamda e, e, aksiyon verebilir. Yani zaman zaman evet harcamaları arttırabilir. Ama para kazanma konusunda da daha fazla mücadele edeceksiniz ve geçtiğimiz iki aya göre bu mücadeleler. E, geri dönüşler de getirebilir ve daha rahat ilerleyebilirsiniz parasal alanda. Parayı önemsemeniz gereken bir dönem. Bütçenizle ilgili konularda, evet bazı efor sarf etmeniz gereken konular var. Kazanç için de daha fazla belki çalışıyorsunuz, çabalıyorsunuz. Ama artık e, Mars burada geri dönüşler adına da size fayda sağlayabilir. Ve hafta sonunda 15 Kasım'da 23 derece akrep burcunda yeni ay doğuyor. Sizin için çok keyifli ve faydalı bir yeni ay bu. Yeni ayın kendi içinde de enerjileri aslında oldukça verimli. Jüpiter'in ve Plüton'un Oğlak Burcu'ndaki kavuşumu ve yeni ayla kurduğu güzel kontak aslında bize hayatımızda güvenli ve güçlü bazı açılımlar getirebilir. Bir hedefimiz için örneğin güzel güçlü bir yardım. Bir hukuksal işiniz var. Önemli insanlardan, otorite figürlerinden güçlü destekler almanız hak arayışlarınızda çözüm bulunması, eğitim hayatınızda yine önemli bazı açılımların olması, yurt dışı konularınız var örneğin, buralarda tıkanan konuları çözmek için yasal da olsa bazı hızlı çözümlerin olması. Yani uzak hedeflerimiz, planlarımızı, programlarımızı güçlü ve güvenli bir şekilde hayata sokmamız mümkün. Ve destek ihtiyacımız varsa, evet, gerekli yerlerden en güçlü, en iyi destekleri de, Maddi manevi bu yeni aile beraber daha rahat bulabiliriz, oluşturabiliriz sevgili balıklar. Sağlıklı ve mutlu bir hafta dilerim. Hoşça kalın.